Merhaba, hoş geldiniz. Muhtemelen pimpon topu simülatörünün sudan çok kuma benzediğini fark etmişsinizdir. Örneğin bu toplar bu şekilde birbirlerinin üzerinde toplanabilir. Kayıp balık doride de buna benzeyen bir simülasyon kullandık. Bu sahnede kuma... Bu sahnede de Doğu Avustralya yakınısına dikkat etmenizi istiyorum. Suya benzeyen simülasyon yaratabilmek için topların katı sınırlarını yumuşatmamız gerekiyor. Pimpon topları gibi sekerek değil de hafifçe ezilmelerini sağlayarak çarpışmayı daha yumuşak bir hale getirmekten bahsediyorum. Yumuşak çarpışmalar için suyun üzerine etki eden basınç kuvvetlerinin yaklaşık bir tahminidir diyebiliriz. Hatta bu simülasyon çok havalı bir isme sahip. Yumuşatılmış Parçacık Hidrodinamiği ya da kısaca YPH. Hidrodinamik sıvıların hareketi ile ilgili bir kavram. Şu anda bir sürü yumuşak parçacığın birbiriyle nasıl etkileşime girdiklerini görüyorsunuz. Parçacıkların çarpışmalarını çarpışma yumuşaklığı parametresiyle kontrol edebiliriz. Suya benzemeye başladı öyle değil mi? Kontrol edebildiğimiz bir diğer parametre, Viskozite ya da akmazlıktır. Viskozite bir sıvının akışkanlığa karşı direncinin ölçüsüdür. Su gibi akmazlığı düşük olan sıvılar şu an gördüğünüz gibi sertçe akar, dökülürler. Viskozitesi yüksek olan bal gibi sıvıların akış hızı da oldukça düşüktür. Daha fazla parçacık, daha fazla işlem gerektireceği için programın geri dönüşü de daha yavaş olur. İşte size kayıp balık Nemo'dan bir YPH örneği. Bir balinanın ağzının içindeyiz. Parçacıkları top gibi çizerek hareketlerini izlemenizi kolaylaştırmaya çalıştık. Sıradaki alıştırmada bahsettiğim parametreleri kullanarak geniş bir hareket aralığı elde etmeye çalışabilirsiniz. Görüşmek üzere.